Hiç kimse bu ülkede fay tartışması yapmasın. Hiç kimse deprem nerede olacak, ne zaman olacak, ne büyüklükte olacak demesin. Ayıptır. Buna gerek yok. Çok bir şey kabul etsin. Bu ülke deprem ülkesidir. Herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda binlerce insanımızı bir gecede gömebiliriz. Bu deprem mekanizması 13 milyon sene önce oluştu bu coğrafyanın, dünyanın işleyiş mekanizması milyonlarca senede devam edecek. E biz nesil olarak ırkımızı devam ettireceksek, ebediyen bu ülkelere sahip çıkacaksa bu topraklara, depremi de yenemeyeceğimize göre, durduramayacağımıza göre yapacağımız tek şey var ya. O kadar komplike değil. Deprem dirençli yerleşim alanlarını yapmak, bunu da yapmak o kadar kolay ki ya. Ne yapacağız? Bir bakanlık kuracağız, Afet Bakanlığı. Bu bakanlığa, Türkiye Türkiye Cumhuriyeti çeşitli bakanlıklara verdiğim bütçe kadar buraya da ver. Biraz fazla ver. Akıllı, çağdaş, bilime uygun bir yapılanma ve liyakatlı bir kadro kur. Ondan sonra adama bütçeyi ver. Başlayalım çalışmaya. Bu o kadar zor mu ya? 20 senede biz Türkiye'nin tümünü deprem güvenli hale getirebiliriz.